Adıyaman'a hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en güzel tarihi mekanlarından bazılarını ev sahipliği yapan Adıyaman'da gezin, görmeniz gereken en güzel mekanları bu videoda bulabilirsiniz. Hepsini tek tek sıraladık. Perre'den Arsamiya'ya, Nemrut'tan şehir merkezindeki konaklara kadar birçok güzel mekanı bu videoda bulacaksınız. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Listemizin ilk sırasında Perre Antik Kenti var arkadaşlar. Burası Adıyaman şehir merkezine sadece 4 km uzaklıkta bulunuyor. Perra Antik Kenti, Komagene İmparatorluğu'nun beş büyük kentinden bir tanesi ve Melitene yani Malatya ile Samosata yani Samsat'ı birbirine bağlayan yol güzergahı üzerinde olduğu için çok önemli bir konuma sahip, jeopolitik bir konuma sahip. Burası aynı zamanda Komagene İmparatorluğu'nun en büyük nekropol alanı. Perra Antik Kenti sadece bir nekropol alan değil aynı zamanda insanların da yaşadığı bir yerdi. Bu yüzden burada çeşitli e, antik yapılar da görebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de Monalita. Adı, adı verilen şarabın üretildiği yer. Ee, Monalita şarabı dünya üzerinde bir markayla ihraç edilen ilk şarap ve bu, bu bölgede yapılmış. Buraya geldiğiniz zaman hemen zaten antik kentin üst kısmında bu şarabın üretildiği yerleri görebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burada 19 metrelik yükseklikte de bir e, su sarnıcı da bulunuyor. Her iki tarafa ayaklarınızı basarak aşağıdan yukarıya doğru çıkabilirsiniz. Ben zaten bunları çok detaylı olarak bir ilk videomuzda anlatmıştım. Daha detaylı bilgi için o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Adıyaman'da görmeniz gereken ikinci nokta Kereşkonağı arkadaşlar. Bu şehir merkezinde çok fazla eski konak göremiyoruz maalesef. Kale altı civarı aslında bir tarihi bölge ama zamanla hepsi yıkılmış. Ya da işte yerlerine yeni apartmanlar yapılmış ama ayakta duran ve restore edilen, şu anda e, kafe gibi kullanılan ya da misafir evi olarak kullanılan yer burası. Yani Adıyaman merkezi gelirseniz de bu konağı gezmenizi tavsiye ederim. <gülüyor> Süryani Ortodoks Kilisesi olan Aziz Petrus ve Paul Kilisesi arkadaşlar. Burası Adıyaman'daki Metropolitin Metropolitlik değil mi hocam? <gülüyor> bu kelime biraz zorlanıyorum söylerken. E biliyorsunuz ki daha önce Mardin'dekileri size göstermiştim. Ama Adıyaman'da Maraş, Malatya, Gaziantep gibi birçok şehrin bağlı olduğu yer. Burada yaklaşık bu bölgede 150'ye yakın, 120 ile 150'e yakın e, aile var bu e, kilisenin müridi. Her pazar günü aktif ayinler de yapılıyor. Sade ve yaklaşık yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi var aşağı yukarı. Evet sağ olsunlar bize de o şekilde anlattılar. Eğer Adıyaman merkezde vakit geçirirseniz burayı da mutlaka gezmenizi tavsiye ederim. <gülüyor> Aradaki mekanımız Kahta yaklaşık 20 kilometre uzaklığındaki bir tepe üzerinde bulunan Karaküş Tümülüsü. Tümülüsü bilmedenler için şöyle anlatayım, ee, bir tür mezarlık, yani bunların altında kraliyet ailesinden gelenlerin mezarlığı var. Ama buranın önemi e, Komagene İmparatorluğu'ndaki kadınların mezarlarının burada olması ve onu şehrin en yüksek noktalarından bir tanesine koymuşlar. Bu geldiğiniz bölge yani Karaküş Tümlüsü tamamen ücretsiz giriş yapabiliyorsunuz zaten, 4 tane sütünden oluşuyor. Arkamda gördüğünüz kartal e, figürü. 20 metrelik bir sütün üzerinde bulunuyor ve bu göklerin hakimi anlamına geliyor. Hemen arkasında diğer önemli semboller olan aslan ve boğa heykelleri var. Bunlarda işte bir tanesi aslan yeryüzünün e, kudretini gösteren, hakimiyetini gösteren, diğeri de zaten boğa gücü simgeleyen olaylar. Ee, ve diğer sütun üzerinde de tarihte bulunan ilk el sıkışması. Mitradales ile el sıkışmasını gösteren ve benden sana zarar gelmez anlamını gösteren el sıkışması. Zaten ben bunları daha önce de anlatmıştım diğer video, videoda. Bu sefer Adıyaman'da görmeniz gereken üçüncü yer olarak da bunu tekrar anlatıyorum. Şimdi diğer noktamıza doğru hareket ediyoruz. <gülüyor> Bir sonraki noktamız Cendere Köprüsü arkadaşlar. Burası Adıyaman'da görmeniz gereken dördüncü mekan. Yani benim sıralamama göre tabii ki bu. Burası Roma döneminden kalma 2000 yıl boyunca karayolu taşımacılığı için kullanılmış dünyadaki en eski köprü ve hiçbir şekilde ara yani bir ara verilmemiş. Ta ki şöyle göstereyim. Bakın şu karşıdaki 10 sene önce açılan yeni köprüden sonra burası artık ulaşıma kapatılmış. Hemen girişinde aslında iki tane iki şart sütun vardı ama bir tanesi Antik döneminde. Ee, yanılmıyorsam kız kardeşi öldükten sonra orayı yıkmış diyebiliyorum ama tam olarak hikayesini siz araştırın bakın. Ee, dediğim ki bu köprü bu şekilde. Şimdi e, zaten güzergah her zaman aynı oluyor. Turlara geldiğiniz zaman önce Karakuş sonra Cendere ve sonra Kahta Kalesi ve Nemrut oluyor. Şimdi biz Nemrut'a doğru devam ediyoruz. <gülüyor> Adıyaman'da görmeniz gereken bir diğer nokta, Şeytan Köprüsü'nün olduğu yer. Arkadaşlar burası tam Kahta Kalesi'nin alt tarafında böyle gizli bir cennet aslında. Çok fazla buraya bilmiyorlar. Hemen yoldan bir ayrılıyorsunuz, ee, Arsemiye'ye doğru giderken buraya geliyorsunuz. Harika bir ambiyansı var, bakın görüyorsunuz şu anda şelalenin içindeyim. Güzel bir köprü ve yukarıda Kahta Kalesi var, oradan aşağıda merdivenler var. Yani inanılmaz bir yer. Ee, bu arada Kahta Kalesi'nden buraya inen gizli merdivenler olduğu söyleniyor. Şu anda kazılar devam ediyor. İnşallah onlar da açılınca burada e, yüzebileceksiniz. Yine yani aynı zamanda kaleye çıktıktan sonra buraya inebileceksiniz. Burayı listenize dahil edin. Bu bir şey var mı? Bu bir şey var mı? Bu bir şey var mı? Bu bir şey var mı? Bu bir Ve sıradaki mekan Arsemi arkadaşlar. Burası Komagene İmparatorluğu'nun yazlık sarayı. Ee, malum Adıyaman çok sıcak olunca hepsi buraya geliyorlarmış. Ve e, bu videoda gördüğünüz işte az önceki mağara. Yani buranın aslında buzdolabı olarak kullanılan yer. işte şu anda bu yanımda gördüğünüz e, anayasa. Tek parçada dünyanın en büyük anayasası. Ve beni bana eşlik eden bir de kelebek var. Hoş geldin kelebek kardeş. Arkamda da işte meşhur An Ancilos ve Herakles'in el sıkışma. E, Röflesi, buradaki en önemli eserler. O yüzden Nemrut'a gitmeden önceki son durağınız burası olacaktır. son sırasında Nemrut. Arkadaşlar burası gün batımını ve gün doğumunu izlemek için dünyadaki en güzel yer bir tanesi. Aslında iki açıdan düşündüğünüz zaman dünyadaki tek yer. Ee, biz şu anda tabii ki gün batımı zamanı olduğumuz için batı terasına geldik. Ama doğu terasında da e, sabah gün doğumu izlemek isteyenler oraya gidiyorlar. E, buraya uzun bir yoldan geliyorsunuz. Söyleyeyim. Hani hazırlıklı gelin. Soğuk oluyor. E, biraz daha zaten ağustos ayına doğru ağustos ayına sonra gelirseniz iyice üşüyeceksiniz. İçeceğinizi yiyeceğinizi yanınıza getirin. E, buraya müze kartla giriş Üçüne siz Bunun dışa söyleyeceğim başka ne var? Ha zaten tek tek ben size daha önceki videomda bu kralların heykellerini hepsini tek tek kim olduklarını tanıttım. Buranın önemini, yapılış hikayesini anlattım. Burada da artık Adıyaman gezimizi tamamlayacağımız son nokta olarak burada bitireceğim. Sadece bundan sonra güzel bir gün batımı videosu biraz size veda edeceğim. Belinde kalmaya devam edin ve Reşe kanalına abone olmayı unutmayın. Adıyaman'dan sevgiler.